Merhaba Tutsak Dünya'nın insanları. Bugün sizlere Türk mitolojisindeki en önemli 10 Tanrı ve Tanrıçayı derledim. İyi seyirler! Birçok medeniyete efendilik yapmış olan, çağlar açmış ve çağlar kapatmış olan Türk milletinin geçmişten günümüze kadar süre gelmiş kültürel birikimin yansımasıdır Türk mitolojisi. Türk mitolojisi, diğer ulusların mitolojisini aratmayacak kadar zengin ve esrarengizdir. Birçok mitolojinin de temelini oluşturan Türk mitolojisi, diğer mitolojilere göre esim kaynağı olmuş ve model alınmıştır. Türk tarihinde yazıya geç geçilmesinden ve sonrasında mitolojik kültürel birikimimizi dünyaya yeterince aktaramadığımızdan dolayı eski Yunan, Mısır, İskandinav, Kelt ve benzeri kültürel mitarecileri kadar popüler olmamıştır. Ancak er ya da geç hak ettiği konuma kavuşacaktır. Tüm kötülüklerin efendisi Erlikan. Erlikan kötülüğün efendisi olarak da bilinir. Günümüzde iblis olarak da bilinen bir sembol ve kötülüğü simgileyen bir tanrı ruhudur. Altayların yaratılış efsanesinde geçen bilgilere göre Erlikan Dünyanın yaratılışı sırasında Tengri'ye karşı fenalık yapmış. Bunun sonucu olarak Tengri de onu cezalandırmış ve yeraltı aleminin efendisi yapmıştır. Erlikan'ın yeraltı aleminin en dibinde yeşil demirden bir saraydan gümüş bir tahtı vardır. Emrinde dokuz semerli boğası olan Erlikan yeraltı aleminde kendine koyu kırmızı ve çok az ışık veren bir güneş yaratmıştır. Sonsuz mavi göğün efendisi Tengricilik inancına göre doğadaki tüm nesneler birer tiğne sahiptir. Tengri bunların en yücesi en büyükleridir, iklim doğrudan Tengrinin istediğine göre değişir. Tengri ucunda dengenin yaratıcısı ve koruyucusudur ve iklimlerin doğa süreçlerini iklimlerin devimlerini onun tarafından sağlanır. Diğer tanrısal varlıklar. Tengrici toplumların mitolojilerinde ve kamlarının dualarında insanlara benzer kişiselleştirilmiş bir şekilde tarif edilir. Ama Tengri kişiselleştirilemez de sadece zamansız ve sonsuz mavi gök olarak anılır. Altın tahtın sahibi Bay Ulge, Kulgexor göğün 16. katında altın dağda ikamet eder ve altın bir taht üzerine oturur. Tahtı Ay ve Güneş'in ötesindedir. Gök cisimlerini ve hava olaylarını yönetir. Ülgenan ayrıca iyilik yapmayı da çok sever. Sonsuz Suların Tanrıçası Ak Ana Henüz hiçbir şey yaratılmamışken de yalnızca uçsuz bucaksız bir su varken sonsuz sulardan çıkıp Tanrı Ülgen'e yaratma ilhamını vererek tekrar sulara dalmıştır. Işıktan cinsel olmayan bir bedeni vardır. Başında gücü simgeleyen ve tace benzeyen zarif boynuzları bulunur. Alt kısmında deniz kızı gibi çok uzun, hafif maviye çalan bir balık kuyruğu vardır. Etrafında deniz yıldızları dolaşır. Hayatın başlangıcına dair ne varsa hepsine ruh vererek yaşam döngüsü başlattığına inanılır. Gökyüzünden yeryüzünden Gezer Han. Gerçekleştirdiği akınlar ve yaptığı kahramanlıklar uzun destanlarda işlenmiştir. Tarihsel bir kişilik olduğu iddia edilmiş fakat bu ispatlanamamıştır. Mucizevi bir doğum sonucunda babasız olarak dünyaya gelmiştir. Türk destanlarındaki gibi yer altına iner, geri dönmeyi başarır. Asıl adı Bükebelik dedi. Tanrılar tarafından gökyüzünden yeryüzüne gönderildiğine inanılır. İnsanlara yardıma koşan, göksakallı hızır. Hızır anlayışı Türklerde eski Türk düşüncesi ile benzenmiştir. Mitler kayın ağacına inip insanlara yardım eden ve çocuklara ad veren göksakallı veya ak sakallı ihtiyar görürüz. Aksakallı yaşlılara Akbos, atlı tanıtması da denir. Altın sakallı Aykoca olarak da tasvir edilir. Elinde hayvan başlığı Çevgen denen bir asa tutar. Akbos ata biner ve giyimi de aktır. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan Tulpar. Adı Türk Kırgız ve Altay mitolojilerinde geçer. Genelde beyaz veya kara, tek renk bir at olarak betimlenir. Beyaz veya siyah kanatları vardır ve Kuday, Tanrı tarafından yiğitlere yardımcı olması için yaratılmıştır. Dünyanın en uzun destanı olan Kırgızların, Manas destanında Manas'ın ünlü savaşçılarının sürdüğü kanatlarıyla rüzgardan hızlı koştuğu söylenen efsanevi atlar, başkurt inançlarına göre kanatlarını hiç kimse göremez. Tulpar kanatlarını yalnız karanlıkta büyük engelleri ve mesafeleri aşarken açar. Eğer birisi tarafından Tulpar'ın kanatları görülürse Tulpar'ın kaybolacağına inanılır. Tulpar adı yalnızca Türklerde değil komşu, avar, lak, andı, dargı ve tabasaran dillerinde de yaşamaktadır. O setlerde Tulpar, Çeçenlerde Turpal olarak yer alır. Bir kumuk atasözünde şöyle der. Tulpar yerin bir evi bu çoğunda bulsa da öz yıkılsın taban. Tulpar dünyanın bir başka köşesinde olsa da kendi sürüsünü bulur. Kendi küllerinden doğan Kartalan'a, Yakut Türklerinin... İnanışlarına göre şamanlar yeryüzüne kartal ana tarafından getirilmiştir. Erteş Türk Destanı'nda da kartal dişi olarak görünür. Kartal yakutlara göre güneşin sembolüdür. Yakutlar, anaların bir kartaldan geldiğine inanır. Bundan dolayı kartal güneş kuşu olarak da nitelendirilir. Kendi küllerinden doğan Anka kuşu daha genç olarak dünyaya gelir. Dişi kurttan üreyen Asena, Asena Türk mitolojisinde Önemli bir rol oynayan Efsanevi bir dişi kurttur Efsaneye göre eski Türklerin En önemli hükümdarlarının mensup olduğu Aşina, Zena Asem ve Şunlu sülalelerinin Bu dişi kurttan üretmiştir Her şeyi yaratan Kayrahan Tanrıların en büyüğü ve en önemlisidir Her şeyin yaratıcısıdır Mutlak üstünlüğü vardır Göğün 17. katında oturur Ve diğer tanrılarda o yaratmıştır Bu anlamda diğer tanrıların kendisiyle kıyaslandığında emirlerini yerine getiren veya verdiği görevleri yenileyen birer melek konumunda olduğu yaklaşımı yanlış olmayacaktır. Ancak İslam öncesi Türk kültüründe melek veya benzeri bir kavram yer almadığı için bu sonuca yalnızca kıyaslama neticesinde ulaşılabilir. Yeryüzünü yarattıktan sonra dokuz dallı bir ağaç, çam veya kayın dikmiştir. Bu ağaç, yerle göğü birbirine bağlayan Yaşam ağacı Ulu kayındır. İnsanların atası olan 9 kişi bu ağacın dallarından türemiş ve 9 boy, 9 ırk bu kişilerin soyundan ortaya çıkmıştır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için kanalı takip edin.